Opa gangam <Manhunter> style opa opa roma sta tu da te obe poznato caj Opa gangam style opa opa roma sta tu da te obe poznato caj Kara gözlüm sevdalanmış, kime dedim yar sana dedi, sabaha dek uyumamış. Dur bakalım dur. E, aşkım bu Semih diyor ki benim bekarlığa vedam var diyor. Üç gün Ukrayna'ya gidiyor. sen de gel diyor. Ne diyeyim? Allah belanızı versin Semih. İnşallah çükünüz kopsun, kusmuğunuzla boğulun. Tamam mı? Haydi. kartal dövmesini fark etmedin mi sen? Ah canım ne kadar güzel olmuş öyle Geçen sene kalçama yaptırdım Kenebek doğmuşsun de çok sevmiştim Hı, Güzelim Desene sen kötü hayvanat bahçesine çevirdin Amanın <gülüyor> Sen kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum Kaçtım göster hadi hadi Serefsiz Orospu Çocuğu gibiydin geldin Dırttın gittin Ben her kokunu öperdim Yazıp sustum Olha, e que moto é linda desse jeito. Quem mandou